Merhaba arkadaşlar ben nefese yardım kanalından Abdullah bugün sizle S2 lisans yapmıştık diğer videolarımızda var S2 lisans yaptıktan sonra gelebilecek hatayı düzeltmek için neler yapabiliriz normalde bunlar 64 bitte mutlaka ama mutlaka olur Servera girerken beklenmedik bir beklenmedik paket yazar e, girdiğiniz arabayı açamazsınız işte servaya şey işte pist yok hata alırsanız pisti seçtiğinizde herhangi bir pisti Evet onun için bir çözüm yapıyoruz şu anda. Var ama bir arkadaşımızın isteği üzerine biz çekelim dedik. Ben de çekmek istedim. Başta geliyoruz arkadaşlar. Legedit yazıyoruz. Bundan sonrasını uygulamalı yapıyorum. Bakarak görebilirsiniz. Büyük yazdığımız için gelmedi. Lütfen küçük yazın. Evet. Şimdi i̇lk önce gördüğünüz gibi adımları teker teker edelim arkadaşlar. Basıyoruz buna. Oradan software'e geliyoruz. Oradan Microsoft'u buluyoruz, tıklıyoruz, aşağı doğru geliyoruz. Windows NT'yi, ta ki Windows NT'yi görünene kadar. Windows NT'yi tıklıyoruz, buradan buna, buradan bakın, burada iki tane olur. Bir neyim olur, bir de normal olur. Buradan normal tıklıyoruz, burada adı ve değeri gelir. Değer verisi ve değer adı. Bu değer adını kendi elinizle yazmaya çalışmayın, olmuyor. Bazıları yazamıyor. Çünkü değer verisi olduğu için farklı biraz. Buradan bir tane not defteri açıyoruz. Oraya yapıştırıyoruz. İlk kere enter yapıyoruz. Ardından değer verisinde kopyala yapıyoruz. Yapıştırıyoruz. Bunu altı alıyoruz. Sakın onu kaybetmeyin. Şimdi bu yaptığımız adımlara geri dönüyoruz. Çıkıyoruz hepsinden. Microsoft'a kadar. Burada WoW yazıyor. 6402 not yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Buradan gene Microsoft'u buluyoruz. Adımları dikkatli izleyin arkadaşlar. Bakın yapamazsanız bir daha çekim sonunda kalabiliriz. Buradan Windows NT'ye tıklıyoruz. Buradan gene aynı. Buradan bakın bende var. Gördüğünüz ProGT şey, LED gördüğünüz gibi siz kendiniz oluşturacaksınız bunu. Sağ klik yapıp buradan dizi diyoruz. Buraya geliyorsunuz. Kopyalıyorsunuz adını. Değiştir diyorsunuz. Değer adına bunu yapıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi. Bir saniye kopyalamamışız. Allah Allah. Bir saniye. Yani yeniden diyoruz. Yapıştırıyoruz arkadaşlar. Aynı hattan olduğu için bende kabul etmiyor. Ben size anlatayım. Yeni diyoruz. Dizi değer ediyoruz arkadaşlar. Buna çift tıklıyoruz. Normalde şöyle yapıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Yeniden adlandır diyorsunuz ama bende iki tane olduğu için ben yapmayacağım. Burada değer adı yazar. Zaten siz bunu yapıştırmış olursunuz. oraya. Sonra burada değer verisi olur değer verisini kopyalıyoruz altına yapıştırıyoruz ve enter diyoruz bu kadar tamam diyoruz Buradan işimiz bitti Ben bunu sileyim zaten bende vardı buraya işliyoruz burayı değiştiriyoruz kaydetme diyoruz ve sıraya yapacağımız işlem sergı şey yapacağımız işlem oyunumuzun dosyasına giriyoruz, onun o kere, bir kere çalıştırıyoruz şimdi onu göstereceğim Burası benim başka bir serverım. Bir saniye, şey nefes alayım. Evet. 6 geliyoruz. Onunla, onun On okerimize bir kere tıklıyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Evet, geldi. Buradan bakın 8 lisansımız kilidi açtıyoruz değil mi? Bakın. 8 lisansımız oldu. Kilidi açtıktan sonra 8. lisansımız Burada S2 lisans yazsa bile, S2 lisans yazsa bile buraya gelip click aç diyorsunuz. Açmazsanız olmuyor. Pisler gelmiyor arkadaşlar. Sonra giriyoruz. Buradan herhangi bir arabayı seçiyoruz ve hata vermiyor. Herhangi bir istediğimiz pis seçelim buradan. Hangisini istiyorsanız, Vesti'yi, hepsini seçebilirsiniz. Jilong'u da seçebilirsiniz, Jetlong'u. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Hepsi oluyor. Bu kadardı videomuzda. Like Atmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.